Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar Ekim 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz Sevgili koçlar Ekim ayı özellikle ilişkileriniz için çok önemli yenilikler dönüşümler getirebilir ay genelinde gezegeniniz Mars terazi burcunda ilerleyecek Merkür terazi burcunda gerilemesini sürdürüyor ay ortalarına kadar konu başlıklarına baktığımızda 6 Ekim'de terazi burcunda bir yeni ay var. 20 Ekim'de ise koç burcunda bir dolunay var Evet şimdi detaylara bakalım sevgili koçlar Öncelikle gezegeninizin Mars'ın ay boyunca terazi burcunda ilerliyor olması Tabii ki enerjinizi motivasyonunuzu özellikle ilişkilerinize, iş daha fazla yöneltecek ee, bu ay 6 Ekim'de terazi burcunun 13 derecesinde yeni ay doğuyor her yeni ay yeni başlangıçları yenilikleri girişimleri hayatımıza getirebilir bu yeni ayda özellikle ilişkilerinizi daha fazla sorgulayacağınız süre gelen ilişkilerinizde belki bazı dönüşümler yaşayacağınız ya da yeni işbirlikleri ilişki dinamiklerine adım atacağınız bir süreci işaret ediyor Merkür'ün retrosu da halen daha devam ediyor olacak. Dolayısıyla Merkür retrosu biraz geçmişe ait konu ve kavramları da hayatımıza taşırken belki yarım kalmış bazı işleri ya da ilişkiler alanındaki bazı konuları da tamamlamanız için ya da bunları iyileştirip dönüştürmeniz için size fırsatlar getirebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel gezegenleriniz 13 derece ve yakınlarındaysa ve bunlar öncü burçlardaysa bu yeni aydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Yeni ay etkileri özellikle 20 Ekim'deki dolunaya kadar Gündemimizde olacak. Evet, bu ayın e, önemli bir konusu da bir süredir birkaç aydır gerilemekte olan e, büyük gezegenlerin artık gerileme süreçlerini bitirmesi ve ileri harekete dönmesi olacak. Evet, Merkür 18 Ekim'den itibaren Terazi burcunda gerilemesini e, bitirecek, artık ileri harekete dönecek. Ama Merkürle beraber bu ay Pluto Satürn ve Jüpiter de gerilemelerini bitirerek ileri harekete dönecek Tabii ki bir gezegen ileri e, hareketteyken e, gerilerken veya gerilerken ileri harekete dönmeden önce yavaşlar hız keser ve birkaç gün biraz e, durağan pozisyonda durur e, bu ayın enerjilerinde bir şekilde etkiliyor Tabii ki 6 Ekim'de Pluto bu şekilde ileri hareket etmek üzere duranlaşacak 10 Ekim'de satürn ileri harekete geçmek üzere duranlaşacak 18 Ekim'de ise Jüpiter artık kova burcunda ileri harekete dönmek üzere duranlaşacak Aslında bu ay gökyüzündeki bu tesirler biraz bizim de hayatlarımıza sanki biraz durmamız beklememiz yönünde işaretler veriyor sorgulamamız yönünde bazı işaretler veriyor belki son altı ayı şöyle bir gözden geçireceğiz Bundan sonraki hedeflerimize odaklanacağız. Nerelerde hatalar yaptık ya da görmediğimiz bazı detaylar var mı, eksikler var mı bunları bir toparlayacağız. İşte bunun için fırsatlar tanıyor bize Ekim ayı. O yüzden terazi yeni ayının da, etkisiyle, evet bazı yenilikler hedefleyebiliriz hayatımıza. Özellikle belki ilişkilerinizle ilgili bu bazı belki kariyerinizi etkileyecek işbirliklerinizle de ilgili olabilir. E, sosyal hayatınızdaki arkadaş ilişkilerinizde olabilir ya da eş partner konuları olabilir. E, hızlı kararlar vermeden önce bunları şöyle bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Ee, belki içinde bulunduğumuz şartları daha iyi bir analiz etmemiz gerekiyor ve ilerlemek için koşullarımız belki kendi lehimize, çevirebiliriz bu dönemde gereken destekleri bulabiliriz özellikle zaten ayın 20'sinden sonra retro gezegenlerin hızlanacağı için ki bunlar kolektif gezegenler jüpiter Satürn pürüt gibi Dolayısıyla günlük hayatımızdaki iş ve projelerimiz olsun veya ilişki alanındaki dinamiklerimiz olsun buralarda daha hızlı ilerlememiz ve sonuçlar almamızda mümkün görünüyor 20 Ekim'de burcunuzda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay sizin için çok önemli. Her yıl burcunuzda bir dolunay meydana gelir. Evet, 20 Ekim'de koç burcunun 27 derecesinde dolunay meydana geliyor. Sevgili koçlar, lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa, Güneş burcunuz yine 27 derece ve yakınlarında ise bunun içinde özellikle e, doğum gününüzün 17 Nisan'la 21 Nisan arası olması gerekiyor e, kişisel haritalarınıza yine 27 derecelerde gezegen bulunuyorsa bu dolunaydan daha güçlü etkiler alabilirsiniz dolunay ile güçlü bir kare açı yapıyor Mars da arasında da yine bir kare açı var yani biraz böyle zorlayıcı Üzerimizde baskı yaratan ama çok güçlü dönüşümler de getirebilen bir dolunay aslında. Kariyer hayatınıza da odaklanıyorsunuz. Enerjiniz der ki toplumdaki statünüz, duruşunuz, kariyerinizle ilgili dönüşümleri meydana getirebilecek bir dolunay bu. Bunlar ilişkilerinizle de bağlantılı olabilir. Yani bir evlilik, ayrılık, bir işbirliği, ortaklık veya iş ve kariyer konularında vereceğiniz bazı kararlar bu dolunayla beraber bir netleşebilir daha önceden yaptığınız çalışmaların da sonuçları alınabilir e, emek harcadığınız uğraştığınız çalışmaların e, sonuçlarını alabilir bir başarı da elde edebilirsiniz Tabii ki e, başkaları tarafından e, görünür hale gelmeniz dikkat çekmeniz de mümkün görünüyor fiziksel sağlığınızı biraz dikkat etmekte fayda var dolunaylar hassasiyet yaratabilir o da, özellikle kaslar, eklemler, kemikler, dişler belki ya da omurgamız, belimiz, baş bölgesi. Bu dolunayda daha hassas olabilir. Yaralanmalara, kazalara, açık pozisyonlar da var. Yani o yüzden kendimize de biraz özen göstermekte fayda var. Kronik sorunlar da kendini daha fazla hissettirebilir. Belki bu sorunları çözmek için de artık farkındalıklar yaşayacağız. Sizinle ilgili olduğu kadar ailenizdeki otorite figürleri işte aile büyükleriniz, ebeveynlerinizle ilgili konular olabilir, ee, sağlık konuları veya hani genel olarak e, bazı dönüşümler olabilir ya da çalıştığınız ortamdaki üstleriniz amiriniz e, özellikle üstlerinizle ilgili konularda da bazı dönüşümlerle yine karşılaşabilirsiniz Evet bu Dolunay etkileri e, ayın sonuna kadar olan süreci önemli ölçüde etkileyecek Mars ayın 30'unda teraziden ayrılıyor ve çok güçlü olduğu ve kendi yönettiği Akrep Burcu'na geçecek ama bu etkileri daha çok Kasım ayında e, hissedeceksiniz sevgili koçlar Kasım ayında son derece güçlü